Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size gerçekten hayatınızı değiştirecek bir çekim yasası yöntemi anlatacağım. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Evet, size aslında şu an desem ki bir hipnoz yeteneğiniz var. Eminim hepinizin cevabı ilk başka birini hipnoz etmek olurdu bu yeteneğe sahip olsanız. Ancak hiçbirimizin aklına gelmiyor ki hipnoz aslında kendimize de yapabileceğimiz bir şey ve ben bugün kendimize en üst potansiyelimizi kullanabileceğimizi öğretecek bir hipnoz yapmayı öğreteceğim. Aslında bugün anlatacağım çalışmayı yaparak beyninizin şu ana kadar çalışmayan bir bölümünü çalıştırmaya başlayacaksınız. Bu yüzden bu kısımda önce aklınızda şu soruyu canlandırmanızı istiyorum. Kendinize bir sorun. Daha iyi bir sen olsaydın, en iyi seni resm olsaydın, ne için kullanırdın o kişiyi? Bunu bir cebimizde tutalım. Özellikle şu an içinde yaşadığınız dünyada stresli uyanmak hayatımızın bir parçası oldu. Ve en büyük sebebi de şu, telefon. Çünkü o uyandığımız an telefonu elimize alıyoruz. Bakıyoruz, o canımızı sıkan her şeyi görüyoruz kapıyoruz ve güne o an yarattığımız aslında düşüncelerle başlıyoruz. Ancak unutuyoruz ki kötü hissedersek kötü bir gün yaratırız. Kötü hissedersek kötü bir biz yaratırız. O yüzden aslında bugün size öğretmek istediğim şey düşüncelerinizi nasıl yaratabileceğiniz. Bu, bu bölümü dinlerken aslında bilin ki anlatacağım şey beyninizin Bildiği bir şey, tanıdığı bir şey ama kullanmadığı bir şey. Aslında siz anne karnında oluşmaya başladığınızdan beri beynimizin bir parçası kendi kendini hipnoz edebilecek özelliğe sahip olarak gelişiyor. Ancak ne yazık ki büyüdükçe dış etkenlerden gelen e, değişimlerle diyelim, sizin e, beyninizin hipnoz... Hipnotize edilebilme e, alanı gitgide yok oluyor maalesef. Aslında beynimizin o tarafını kullanmamaya başlıyoruz. Dış etkenlerle de diyebiliriz belki. Um, i̇şte nedir bu dış etkenler derseniz. Society yani yaşa içinde yaşadığınız toplum, din, reklamlar, filmler, diziler... Aileniz, arkadaşlarınız çok fazla etken var yani buna sebep olan. Yani o doğduğumuz yeteneğimizden bizi uzaklaştıran ne yazık ki asla topladığınızda o etkenleri hayat diyoruz biz ona. Belki o etkenlerden etkilenmemeyi öğrendiğimizde çok daha üst düzey bir varlık haline geleceğiz zaten. Çünkü o ilk doğduğumuz anda bize verilen beynin Yaratılan beynin her yerini kullanmayı, hayat boyu korumak çok üst bir boyut. Ee, düşüncelerimizi yaratmak ne demek? Aslında düşüncelerinizi yaratmak demek bir his, bir duygu yaratmak demek kendinizle ilgili. Ve o duygunun da bir action yani aksiyon yaratması demek aslında totalde bütün vücudunuzu etkilemesi demek bunun. Şimdi bunu iyi hissetmek, iyiye doğru yönelebilmek için kullanmayı öğrenmemiz lazım. Yaptıracağım çalışma aslında düşüncelerinizi yaratabildiğinizi kanıtlayacak bir çalışma. Şimdi iki elinizi birbirine yapıştırmanızı böyle yumruk yapmanızı isteyeceğim. Ve daha sonra işaret parmaklarınızı da birbirine birleştirip birbirlerine ittirmelerini isteyeceğim. Birazdan sizden bu iki parmağı ayırmanızı isteyeceğim. Ancak bunu yapmadan önce onlara odaklanmanız lazım. Onlara odaklandıktan sonra iki parmağınızı ayıracaksınız ve iki parmağınızın birbirini bir magnet gibi çektiğini göreceksiniz. Şimdi onlara odaklanın. Her ayırmanızda aslında... Birleşmesi hızlanacak. Gitgide hızlanacak. Gitgide hızlanacak. Her seferinde açabilirsiniz. Gitgide hızlanacak. İlk seferinde beni de çok etmişti. Evet, garip bir hissediyorum. Şimdi ellerinizi sallayın. Rahatlatın. Eğer biraz önce anlattığım şey gerçekleştiyse hipnotize edildiniz. Nedense hipnotize dendiği zaman böyle daha bir korku hali e, bürünüyor insan. Çünkü böyle daha şeytani bir güç tarafından yapılan bir şeymiş gibi hissediliyor hipnotize. Ya da hep bir uyku haline geçme, e, hep bir uyuma ya da o anki bilincinden uzaklaşma gibi bilinçsizlik hali gibi düşünülüyor hipnoz için. Aslında farkına değiliz ki gün içinde çok fazla hipnoza maruz kalıyoruz. Mesela bir yere arabayla ulaşmayı düşünün. Ulaşmanız gereken yere giderken konsantre oluyorsunuz. İşte destinasyona ulaştığınızda bir anda bütün yol nasıl geçti ya? Hani ben daha biraz önce yarım saat var of falan diye söyleniyordum. Geli vermişim dediğiniz olabiliyor. Böyle yaşıyor, bu bu anı yaşıyorsanız hipnotisi oluyorsunuz demektir. Bunun bir adı var. Buna yol hipnozu deniyor. Bazen tela örnek verebileceğim birinin size odaklanmasını istersiniz ve ona bir şeyler söylemeye başlarsınız. Ancak o kişi telefonunda birine mesaj yazıyordur. Ve mesaja odaklanır. Aslında mesaja odaklanıyor olması ve sizin dedikleriniz duymaz ya hani bir süre sana ne dedin diye sorar sana. Halbuki siz neler anlatmış olursunuz. Bu bir hipnoz. Yani orada o aslında mesaja odaklanabilmiş olmasının sizin yakınında, dibinde anlattığınız şeyleri gerçekten anlamamış ya da duymamış olmasının zaten tek açıklaması hipnoz. Hipnoz aslında sadece bilinçaltında oluşan odak noktası etrafında gerçekleşen bir düşünce seviyesi gibi anlatılabilir. Böyle çok bilimsel sözcüklerle. Ve şimdi size ona nasıl etkili kullanabileceğinizi göstereceğim. Çünkü biraz önce de gördünüz. Aslında bunu yapabiliyorsunuz. Doğal odak noktalarımız var aslında. Bizim günlük yaşantımızda. Ve bunlardan en güçlüsü uyku. Akşam uykuya daldığımızda bir odak noktasına Doğal bir alım noktası uykumuz. Aslında az önce yaptırdığım çalışmada olduğu gibi önce beyninize ne olacağını söyleyiyorsunuz, Söylediğinizde diyelim gerçekleştiğini gördüğünüzde ve de bunun bu ikisinin birleşiminden doğan güç diyelim. Ve bu mümkün. Biraz önce gördük. Ben size olacağını söyledim. Ne oldu? Siz onun olacağını duydunuz ve olduğunu gördünüz ve çok etkilendiniz. Nasıl bunlar birbirine birleşiyor? Yani önce ben size bir şey söyledim. H hmm diye bunların birleşeceğini siz de düşündünüz. Ve sonra fiziksel olarak da bu gerçekleşti. Bu gece uyuduğunuzda da mümkün. Hadi o zaman madem bunu öğrendik, anladık, kullanalım. Bugünden itibaren gece uykuya dalmadan önce 5 dakika. Bakın sadece 5 dakikanızı ayırarak yarın, öbür hafta, ondan sonraki ay ne olacağıyla endişelenmek yerine ideal sizin, ideal yaşantınızın olduğu bir senaryo yaratın. Eğer hayat idealsen etrafında dönen bir yaşamsa artık yarın nasıl olurdun onu hayal et. Yarının nasıl gözükmeli, neler yapmalısın? Belki bir görüşmeye gireceksin, belki bir sınava gireceksin. Bir önceki gece o görüşmeden işi alarak çıktın. O görüşmenin muhteşem geçtiğini, o sınavın muhteşem geçtiğini hayal et. Uyumadan hemen önce odak noktasına geçiyorsun aslında. Böyle tam hani dalmadan önce bazen şey hissederiz ya, Ay ben bir şey düşünüyordum dün akşam. Ne ara uykuya daldım? İnanır mısınız ben bu çalışmayı yap, yap, yaptığım geceler diyeyim, e, Mümkün olunca yapmaya çalışıyorum. Yaptığım gecelerde gerçekten öbür sabah böyle düşününce ya ben yaptım mı yapmayı mı unuttum? Aa, bir şeyler söylerken kaldım sanırım falan diye böyle bir aşina şey oluyor düşünce. Ve aslında o tam işte Hani tam da hatırlayamadığım ama yapıyor, ay bir şeyler söylüyordum kendim, kendime ama dalmışım demek ki bunları söylerken falan. Dediğiniz noktada zaten o uykuya geçiş, o odak noktasına geçiş kısmı. Ve artık şu an bunu uygulamayı bildiğinize göre bu yöntemi hayatınıza sokabilirsiniz. Gerçekten 5 dakika yeterli. 5 dakikacık. Ama gerçekten nasıl olmak istediğinize, hayatınızın nasıl olmasını istediğinize odaklanmanız lazım. Nasıl? Eğer öyle bir hayat olursa sizin nasıl hissedeceğinize, nasıl biri olacağınıza, yarınınızın nasıl geçeceğine, haftayınızın nasıl geçeceğine, önünüzdeki ayınızda neler olacağına gibi. Belki bu ideal senaryoyu bir film haline getirebilirsin gözünün önünde. Her akşam tekrar izleyeceğin bir film gibi düşün ve her akşam bir ritüel gibi uyumadan önce bu filmi izlemeye çalışabilirsin kafanda. Bence benzer ve aynı olmasında fayda var dediğim gibi çünkü beynimizi hipnoz ediyoruz. Ne kadar onu aynı senaryoya inandırırsak odak noktasında o kadar pekişir ve o kadar gerçekliğini korur. Hani başta demiştim ya aslında düşüncelerinizi yönetmek demek bir düşünce yaratırken önce bir his yaratmak ve hisle bir action, aksiyon yaratmak ve yani bu aksiyon, his ve düşüncenin toplamında bütün fiziksel vücudunuzu etkilemesi. Aslında burada da aynı şey. Yani e, siz artık o kadar hissede bürünüyorsunuz, ne yapacağınızı da karar veriyorsunuz beyninizde ki artık o gerçek dünyada fiziksel hale gelmeye başlayacak bir süre sonra bunu tekrar tekrar yaptıkça aslında zaten kendinizi hipnotize edeceksiniz. Bence bunu bir uyku öncesi ritüeli haline getirmekte çok büyük fayda var. En az gerçekten her gece yaparsanız en az iki haftada bunun farkını bence hayatınızda görmeye başlıyorsunuz. Ha, demek değil ki ben diyorum size hani ay bunu yaptığın an, İki haftada gerçekleşecek bütün hayallerin. Tabii öyle değil ama bence iki haftada daha böyle olmak istediğiniz kişiye yaklaşıyorsunuz. Daha e, ayakları üstüne duran, e, kendine güvenen hayallerine güvenen biri oluyorsunuz ve bence etrafınızda olan e, challenge'lara yani zorluklara engellere daha yumuşak e, tepkiler de vermeye başlıyorsunuz. Umarım bu yöntem hoşunuza gitmiştir. Umarım e, yaptığımız çalışmadan da eğer o sırada siz de canlandırdıysanız çalışmayı etkilenmişsinizdir. Ben ilk yaptığımı çok etkilenmiştim. Ben size bugün e, aslında hipnozun ne demek olduğundan kısaca bahsedip kendimizi hipnoz edebilmenin ne demek olduğunu ve çekim yasası, istediğimiz hayatı yaratmak e, yolunda bunun nasıl bir etkisi olabileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım buradan e, bu yöntemi gerçekten bir akşam ritüeliniz haline getirerek ayrılırsınız. Lütfen bunu yaparsanız, beğendiyseniz yorum bırakmayı unutmayın. Belki bir süre sonra bir etkisini gördüyseniz onun da yorumuna bırakmayı unutmayın. Çok sevinirim. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve podcast'imi takip etmeyi unutmayın.